25 sene varan gözlük yaptım. 17 sene Avrupa'da çalıştım geldi. Şimdi 27 senedir de buradayım. Baba şiir öresi, şimdi çitten geldi bana. Şiir, şey, hatırla. Kaç çocuk var hacamca? İki tane. Biri o Mehmet, birisi İsa. 8 istornu derdi benim derdi benim. Kaç yaşında evlendin acamca? 17 evlendim de o anda geçinemedik. Sonra bununla 20 3 yaş nefeslendik. Askerlik ettin sana. İlk eşinden niçin ayrıldın? Beğenmedi, ben mendi ben örmedim. Değilmedi Bana bakma bu beğenmiyor. Bu beni beğenmiyor, beğenmiyor, bunu beğenmiyor. diyor? Kızma sana. 65 senedir. Beğendim de şimdi, beğenemedim. Senden yakışıklısın o mu olacak? 65 62 yaşında da. var. olan, Buralarda değil mi? Askerde miydin tezile tezile şey nişanlandığında? Askerdim. Beş, beş ayım kaldıydı. Oradan dönmeye, askerden dönmeye. Nerede yaptın askerliği? Kırklarında, İzmir'de. Nasıldı anlatsana askerliğini biraz askere ne Annem kızım? "Sen askere ko." 63 sen oldu. 63 sen oldu askere gelenle. Ne olarak yaptın? İlk önce bahriydim, sonra piyade diyor. Buradan bir olarak gittik. Sonra orada bahriye çevrildi. Bir buçuk sene bahriye askeri oldu diyor. İzmit'teydim. Ondan sonra Fiyatı döndük. Yer. Tekrar fiyatı da Eskiyle aldık, yadık kızım. Komşu kızıymış, Tenzile teyzem. Evet, komşu kızı. Şurada bir daha, şu şey, burası, yakın. Askerden sonra ne işler? Ne işler yaptınız, Hacamcığım Ne işlerle uğraştınız? Ee, askere gidelim de çiftçilik yaptım, 7-8 sene. Ondan sonra geldim marangozluk yaptım, hem çiftçilik yaptım. Ondan sonra 17 sene İsviçre'de kaldım. Dökümhanede çalıştım. İşte böyle vakit geçedik. Tenzil'e teyzemi de götürdün mü yurt dışına? Götürdüm. Bir buçuk sene kaldı bir buçuk sene çalıştım orada. Ondan kere bunu tezkeneden doldururduk ve geldi. Sen e, marangozculukta ne yaptın ahşaptan? Temelden başladık. Temelini kazdıramayız, temelden başladık. Anahtar da, kapı, pencere hepsini yapardım. Kapısını, penceresini hepsini yapardım. Başka neler yaptın? Bir süs, bardak yapıyormuşsun küçük küçük. Şurada vardı. Arabacılarına yani? <gülüyor> elimdiydi benim ya. <gülüyor> Ay <hay, hay>, <gülüyor> evet, Bunlar yapıyor yapıyorduk şurada Çok da yapmadım ben şey. On günler bir şey yapmıştım burada. Bunlar çıtla mikstan O, o çıtla bu güzel belki ki 20 sene almıştı onun ağacı kesileli. Bu 20 senedir bir yerli kalıyor duruyor. Çocuklara da yaptın mı nazarlık olarak? O olanlara yapadım kişan abi. Bir, bir adet bunu nazar kapmadım. Çok yaptım küçükliğimden hakimdi yapmadım. Hacıya da gittiniz mi Hacı amcacığım? <gülüyor> 85'te gittik kızım. Ağustos'ta altından Ağustos'un 26'sında bayramı da. Gittiksin 11'inde döndük buraya.